Oldu mu ulan bu? Umarım olmuştur. Durucan değil mi lan? Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte MTA Drift'in yeni bölümünde beraberiz. Bugün yine Drift atacağız biliyorsunuz bizim olayı. Yalnız arkamdaki arka plan böyle bir garip oldu. Bu arada yeni evdeyim arkadaşlar. Ananı... Ulan nerede lan? Böyle şeyler olur arada. Arkadaşlar arasında olur. Ulan selamlar arkadaşları değil görüyorum ben bu dünya lan. yedik. Anasını ağlattın artık. Yeter ya. Aris 8 mi? Mazda Aris 8 mi? Mevcan Bahav? Mevcan? Aha Mevcan'ın avabası. Oh. Evet şimdi Mevcan Bahav'un avabasını çaldık arkadaşlar. MTA'ya göre çok kaliteli bir ses. Niye böyle? Garip ilginç. mi gitti şu an. Sanırım güncelleme işe yaraymış. Nitro olsun. Hidrolik bastık arabayı dedi. Wheels orijinal miydi lan onun tekerleri bilmiyorum. Mevcan Bahav'ın arabasını çaldım. Tamam. Videonun başlığı belli oldu böyle. Mertcan Bahar'ın arabası hiç çaldım? Artı 18 falan. Ayıp oluyor hocam. Eee tamam. Tamir falan. Neydi lan o? Ne, ne yapıyordum ben? Huntlar nerede lan? Şu an büyük ihtimalle ekranda siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Huntlar. Heh. Huntlar. 4x4. Tamam. Bulduk anlımızı hemen. Yapıştır. Çok güzel bir sesi var aracın. Vallahi çok güzel bir sesi var aracın. Mert arabasını çaldım çok riskli oldu. Mazda RX-8 misin be? Şimdi. Zıng. Şuradan bi... Lan yavaşla ne yapıyorsun? Kaç beye girdi bu? 200 beye girdi mü? Öyle bir şeydi. Hadi bakalım. RX-8 mi yazmışlar plakaya? Çok ilginç. RX yazmışlar. Ne 8'i? 08 miydi? Ooo Oo. Mert arabasını çaldım başlığını koyduk yeter şimdi tofaşa binmez ama Boyunun grafikleri daha güzel görün gönüme Bu Burada çok ses geliyor ya Ulan bir artık oyuna da videoyu izleyelim dediğinizi duyar gibiyim Yok kardeşim beni izleyeceksin videoyu izlemeyeceksin öyle bir şey hala mikrofonu kuramadığım için bundan kayıt alıyorum ama Bunun sesi şu an güzel gelmedi çünkü voice meter uygulamasından diye reklam yapayım. neyse Voice meter'dan arkadaşlar ses ayarı yaptım böyle eski günlerdeki gibi Ah lan eski günler neyse Eskiden 97 karizlenirdi bukide neyse. Eskiden 97 karizlenirdi bukide neyse. Hadi bakalım. Ananı. Evet. Bir tık çarptım. Acı. Önemli olan açı ve yan vermek. Tertemiz. Şöyle bir yan yapalım. Tertemiz yan yapıyoruz şu an. Oğlum bak. Geçen videoda sırf... Burnum akıyor diye facecam'i kapattım fark etmediğim için. Şu anda da akıyor gibi hissediyorum. Bak. Hayalet gibiyim. Hiçbir şey olmadı amına koyayım. beyazım lan. Bu ne oğlum lan? Bu ne amına. Şunu bir şöyle yaptıkayım şimdi. Daha o kadar arka plan yaptık. Neyse. Evet, Lambo ile drift yapıyorum ya şaka gibi. Arkadaşlar baktım kanal ölüyor. Dedim bir tane MT atayım. <gülüyor> MT'a kötü 300 400 izlenir. Hatta 1000 izlenir diyecektim de şimdi dilim varmadı. Neyse bakalım. Belki İzlenir. Şu başlayan MTA'yı koyunca niye herkes yok kanalıma bilmiyorum. MTA YouTuber olayım mı? Aslında olurum. Niye olmayayım ki? Kolay oyun. Videosu kolay. Böyle sohbet ediyoruz, mahvet ediyoruz. Videoda hiçbir şey yok. Ama şu an ruh gibiyim. Ben beyazım. Onu... Onu hallemedim. Şu, halledemedim şu an. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Artık gece çekeceğim büyük videoları. Bu arada Devil May Cry videosu attım arkadaşlar. Ben çok severim oyunu. Bundan sonra anladım abi. YouTube'a... Sevdiğim oyunları değil. Ne izleniyorsa onu atacağım onlara da severiz bir şekilde oyun değil bir sonuçta eğleniriz bir şekilde al işte MT. Ne yapıyorsun? Araba sürüyorsun yanlıyorsun Bir şekilde eğleniyorsun Yapacak bir şey var mı? Yok ben göremiyorum yapacak bir şey sen görebiliyor musun? Bence göremiyorsun Şu hard bir yol Bak şimdi bak bak Drifte bak Burada Drift yapan zaten mutanttır 4x4 ile 4x2 ile herkes yapar kardeşim Önemli olan 4x4 ile yapmak Buralarda bir tık daha hızlı olduğu için Zor olabiliyor Vudududu, vudududu, yan yan yan yan, full yan. Full yan. Ay ananı. Lan, lan! Evet. Şu oyunun fiziklerine bitiyorum, bitiyorum. Araba böyle A4 çağdı gibi ya, çok hoşuma gidiyor. Bakalım GTA 5 videosu ne kadar izlenecek, MTA ne kadar izlenecek? Bence MTA daha çok izlenecek. Çünkü benim kanalda MTA izleniyor, anlamadım. Her meta videomda da bunu söylüyorum. Her videomda da bundan müzdarip olduğumu belirtiyorum. Hala meta videoları izleniyor. Kitle de kaçmıyor bir yere. Eyvallah. <gülüyor> hani kitlem de bir yere kaçmıyor. O benzinli oraya koydunuz o oldu mu da? Daha. Daha çok meta videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. En son görüşök hepinizi seviyorum. Son unutmayın. Bay bay. Peace.